Borsa Kazanç Kanalı'na hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan Ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Bugün sizlerle benim için önemli olan bir konuyu paylaşmak istiyorum. Kar realizasyonu niye önemli? Benim için şundan dolayı önemli alım maliyetimi düşürdüğü için önemli nasıl mesela 10 liralık bir ürün olsun bundan 100 adet alalım 1000 liralık bir yatırım yapalım bunun fiyatı 11 liraya çıktığında %10 fiyatı arttığında 1100 lira portföyümüzün değeri olacak ben bu 1100 liranın 100 lirasını ki buna tekabül eden adet 9.091 11 liradan da 100 lirayı bozdum. elimde ne kadar kaldı 90.90. Fiyat 11 liradan 10 liraya düştüğünde tekrar benim kasamda 1900 lira para olmuş oluyor. Yani her halükarda alım fiyatına %10'dan sonra ya da belli bir kardan sonra geri çekildiğinde daha fazla bir bakiye göstermiş oluyor. Tabii işin esası ben buna bakmıyorum. Yani tekrar geri çekildi 1000 liradan 1900 lira kazandım 9 lira falan değil yani mesele bu. Başa baş noktası yani bu 10 lira düştüğünde 1.900 lira bakiye olmuş oluyor. Ama tekrar 1.000 lira olması için alım fiyatının 9.9'a düşmesi gerekiyor. Başa baş noktası bu nokta. Böyle bir durumda. Daha esnek davranmama sebep oluyor. Kar realizasyonu olduğunda gerçekte maliyetim düşmüş oluyor bu fiyata. Bir örnekle açıklamaya çalışayım. Mesela alım fiyatımız yine 10 lira. 100 tane almış olalım. %10 kar ettiğimizde kar realize ederekten maliyetimizi 9.9'a düşürmüş olduk. Burada ortalama olarak %30 bir kar elde edildiğinde gördüğünüz gibi başa baş noktası 9 liraya düşmüş oluyor. 10 lira da almıştık. Karı realize ediyoruz. 9 liraya düşene kadar başa baş noktasındayız. %5 kar elde ettiğimizi düşünelim bunda. %5 kar elde edince 9.97'ye düşmüş oluyor. Tabi her zaman komisyonsuz işlem yapmak İmkanı olmuyor. 0.1000'de bir komisyonla işlem yapalım. Bu durumda kar etmeden durumumuz ne? Onu görelim. 1000'de bir komisyonla işlem yaptığımızı düşünelim. 10 liraya aldığımız ürünün komisyonlu maliyeti bize 10.01. Yani bu bizim gerçek maliyetimiz. Adet başı böyle bir tutar oluyor. %10 kar ettiğimizde durum ne oluyor? Yine 9.91 binde bir komisyonla. 15 olduğunda gördüğünüz gibi kar realize ederek maliyetimiz, gerçek maliyetimiz durmadan aşağıya çekilmiş oluyor. Excel'den işte faydalanıyoruz. Ortalama 15 adetlerle çarpılarak ortalama ağırlıklı ortalama olarak hesaplandığında ortalama maliyeti 14. Ama gerçekte satış işlemlerinden sonra gerçek maliyet 12.75 oluyor. Böyle basit bir hesaplama işlemiyle. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.